Herkese hayırlı pazarlar. Bugün 22 Kasım 2020. Nizam Karataş ben. Ee, çok verimli bir gün gördüğünüz gibi arı giriş çıkışları çok aktif. İyi bal geliyor, polen, polen de geliyor. Arı tabi değerlendiriyor bu durumları. Bu da bizim için bir nevi sigorta oluyor ileriye dönük, yatırım yapmış gibi oluyoruz. Çünkü polenin, polenin girişi, balın girişi, kovana daha çok verim, daha çok ileriye dönük bir yatırım yapmış sayılırsınız bu sayede. Çok şükür iyi bir tablo şu an gördüğünüz gibi. Değişik renkte polenler de var şurada. Giriş yaptı demin. Turuncu renkli bir polen girdi demin. Floramız çok zengin. Çok ee, değişik bitkiler var Hatay'da. Bu yüzden arılar için çok verimli bir ee, alan oluyor burası. Arıcılık için. Şanslıyız bu durumda. arının e, kış düzenini sağladık. Üstte yalıtım e, sağladık. Geçen de videolarda paylaşmıştım. Gördüyseniz e, ilk önce naylon örtü. Üstüne bir tane karton plaka ve üstüne çuval. Şurada da görünüyor. Arada çuvalla naylonun e, arasına bir tane karton laka koydum üstüne tabi kovan çadırı şöyle bizim yapabileceğimiz artık başka bir şey yok ee, polen çekme açık gördüğünüz gibi ko kovan girişi de tamamen açık bunu böyle e, bırakacağız inşallah kışı rahat bir şekilde atlatır Arkadaşlar e, aklıma güzel bir şey geldi e, benim YouTube e, kanalım var biliyorsunuz izlediğiniz gibi takip ettiğiniz gibi tabii içindesiniz şu an e, bu kanal aracılığı, aracılığıyla aracılığıyla e, size bir tane kovan e, hediye etmek istiyorum çekilişle tabii bir kişiye olacak bu e, Direkt şartları söyleyeyim uzatmadan yanlış anlaşılmada olmasın beni takip eden ilk önce e, takipçi olmanız gerekiyor tabi birinci şart bu bu video izlediğiniz videoyu beğenüzeceksiniz artı şurada bir tane bağlantı şurada bir tane bağlantı paylaşacağım o videoyu e, izleyip altına e, herhangi bir yorum e, yapmanızı istiyorum katıldım ya da e, işte ne bileyim abone oldum. Çekilişe katılmak istiyorum. Herhangi bir şey içinizden ne gelirse yazabilirsiniz ama bu şartları yerine getirmeyen olursa maalesef katılmaya hak kazanmayacak. Bir tane dediğim gibi kovan hediye edeceğim bu şartları yerine getiren arkadaşlardan bir kişiye sadece. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir tane kovan hediye edeceğim. Çekilişle yapacağız bunu. Biliyorsunuz bu kanal Yasin Köycü'nün videolarını paylaşıyor genelde. Benim de videolarım var. Elimden geldiğince fayda sağlayacak videolar yüklemeye çalışıyorum. Aracılığa yeni başlayan arkadaşlar olsun. Faydalanabileceği videolar yüklemeye çalışıyorum. Yapabiliyorsak ne mutlu bize bir katkı sağlarsanız bu kanala... Benim için çok çok e, makbule geçer. Çok çok teşekkür ediyorum bu sayede yine bu video aracılığıyla teşekkür etmiş olalım. E, biliyorsunuz dediğim gibi Yasin Köycü'nün videolarını paylaşıyorum hep. Ondan da izin almış e, olarak yapıyoruz bu işi tabi. Buradan da sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Yardımlarını hiçbir şekilde esirgemiyor bizden her, her e, konuda. Ee, izin verdi. Videolarını paylaşıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz hepimiz artık camianın içindeyiz. Yasin Köycü bu camianın gerçekten önde gelen e, araştırmacılarından e, ve bilgi kaynağı olarak takip edilebilecek bir e, arkadaşımızdır. Çok çok teşekkür ediyoruz ona katkılarından dolayı. Herkese bir e, eminim bir faydası vardır. Özellikle kapak yönteminde bir e, birinci seviyede olabilecek bir katkıydı bu. Tabi yaptığı her şey aslında çok çok faydalı, ayrıcılık için. Ama önde gelen uluslararası bir adım olarak nitelendirdiğim bir uygulamaydı, bir arıcılık için kazanılan bir uygulamaydı bu, kapak yöntemi. Bu sayede çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Bana videolarını paylaşma hakkını tanıdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum kendisine Allah razı olsun Dediğim gibi bir tane kovan hediye ben çekilişle Şartları tekrarlamak istiyorum Bu videoyu izlemek, beğenmek Artı şuradaki bağlantıya tıklayıp O video videoyu izleyip beğenmek Altına da yorum yapmak Tabii kanala da abone olmanız gerekiyor Başka herhangi bir şart yok kazanana bir tane kovan hediye edeceğiz. Başka herhangi bir yapmanız gereken bir olay yok. Tabi hani içinizden gelirse Allah için hani yardım için ne bileyim bu kanalı büyütmek adına bu videoyu işte sosyal platformlarda ya da arkadaşınıza sunarak bir yardımda bulunursanız benim için çok çok iyi olur. Çok teşekkür ederim bunu yapacak arkadaşlara. Başka bir durum yok. Arılarımız da yanımızda görüyorsunuz. Çok aktif çalışıyorlar bugün. Güneşli bir gün, baya güzel bir gün. Arılar da bunu fırsat biliyor tabii. Çok iyi nektar geliyor, polen de geliyor renk renk. Çok faydalı, çok verimli bir gün arılar için. Artık bu gibi durumlar arı için bir nevi destek oluyor. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Çünkü biliyorsunuz kuşa girdik sayılır. Bütün kış düzenini sağladık. Herhangi bir şey yapma, yapacak bir şey kalmadı. O yüzden artık top arıda. Tabii. O da doğal olarak güzel günleri gördüğünde, güneşli günleri gördüğünde diş, direkt dışarı çıkıp yapabilirdiğini yapıyor, verimini alıyor, geri dönüyor. Ha, bu çok çok iyi bir şey mi? Tabii ki değil aslında. Arıların e, ömründen biraz e, almış oluyor bu gibi havalar. Çünkü biliyorsunuz e, arı çalıştıkça yaşlanır. Kilometre hesabı gibi sayın. Kilometre yaktıkça ee, yaşlanır, hızlı yaşlanır. Zaten topu topu ömrü 45 gündür. Bu yüzden e, pek bir iyi sayılmaz bu durumlar ama e, iyi bakarsanız araya, kuluçkalı kuluçkayı devam ettirebilirseniz e, geriden yeni nüfus e, gelirse pek bir sıkıntı yaratmaz. O yüzden korkacak bir şey yok benim için. Çünkü arıları kontrol ettiğimde çok iyi bir kuluçka alanı vardı, çok geniş bir kuluçka alanı vardı. Bu yüzden korkmuyorum, düşünmüyorum. İlerisi, ileriye dönük bir bir riskim yok benim. Ee, rahatım bu açıdan. Ee, başka yerlerde tabii tamamen kış ya da kar yağdığını düşünürsek, e, ardından güneşli olursa bu bir dezavantajdır. Zaten o bölgelerde pek bir şey e, toplayamaz arı. Tamamen kış olduğu için. Bizde böyle bir şey yok. Hatay'da e, iklim çok e, iyi geçer. Çok e, sert geçmez aslında. Bu yüzden de zaten arılar bizim burada. Bu yüzden e, kışa da çok güçlü girer. Başka yerde 2-3 çerçeve ise biz bizde 6-7 çerçeve giren kovanlar da var. E, bu iklimle alakalı bir şey. E, arının düzene uymasıyla alakalı bir şey. Yine Yasin Köycü'ye bir ee, gönderme yapalım. Tabii yerli ırkın verimliliğidir bu. O yüzden ee, bizim bu iklim burası böyle olduğu için pek korkucak, korkulacak bir şey yok. Sert değil bizim iklim. O yüzden arı çalışsa da çalışmasa da kuluç kalığı devam ettiği sürece böyle havalardaki devam eder. Ee, korkulacak bir şey olmaz. Mevzuyu kapatalım. Zaten söylemiştim. Son kez tekrarlıyım. Herkese bir tane, herkes çekilişe, katılı, çekilişe katılan herkese bir şans kazanacak. Dediğim şartları yerine getiren herkes bir tek şans kazanacak. Çekilişle bir kişiye bir kovan vereceğim. Umarım <gülüyor> biraz karıştı, biraz dallandırıp budaklandırdık ama sadece bir kovan hediye edeceğim. Bu şartları yerden getiren e, herkese bir çekiliş hakkı doğacak. E, herkese bol şans. İyi günler. E, arkadaşlar son olarak bu çekilişin sonucu yani e, talihli bir kişi e, 25 Aralık'ta belirlenecek. O gün yapacağım çekilişi. Size de bu videonun altına da ee, bildirim gelecektir ee, paylaşacağım kazananı e, yorumlara yazacağım ayrıca bir videoda paylaşabilirsek paylaşacağız kazananın e, kim olduğunu açıklamaya dair o gün yine e, öğrenmiş olursunuz bu sayede